Bir çiçek duruyordu Orada Bir yerde Bir yanlışı Düzeltircesini açmış Gelmiş Ta ağzımın kenarında Konuşur durur Bir yemi Bembeyaz seniyle açıklarda Güverteleri Uçtan uca orman Aldım Çiçeğimi şurama bastım, bastım ki, yalnızlığımmış. Bir başını arşınlıyor, bir adam, mavi treni. Keşke, yalnız bunun için sevseydim seni.